Evet herkese merhaba ee, sevgili e, hocam Profesör Doktor Ekrem Çolpan'ın farkındalık ve mutlu olma sanatı yaşam sevinci kitabından bir bölüm size aktaracağım ee, bu bölüm e, yaşamımızdan aslında e, birçok örneği ve aynı zamanda bazı dersleri bize anlatıyor bu kısmı sizinle paylaşmak için e, okumak istiyorum. Hayat yaşantı aramak değil kendimizi aramaktır. Hayatın nöropiskodinamiğinin hikayesi. Çin'in Guangzhou kentinde bir banka soygunu. Soygunculardan biri bankadakilere bağırır. Kımıldamayın para devletindir ama hayatınız sizindir. Herkes sessizce yatar. Bunun adı zihin değiştirme kavramıdır. Alışılmış düşünce tarzını değiştirmek. Bu arada müşterilerden bir kadın bir masanın üzerine yatmıştır ama bacakları ortadadır. Soyguncu bağırır, edebini takın, bu bir soygun, ırza geçme değil. Bunun adı profesyonelliktir, işin neyse onun üzerinde yoğunlaş. Soyguncular paraları yüklenip eve kapağı atarlar. Daha genç olanı MBA derecelidir. Daha yaşlı olanına ki bu ise 6 yıl ilkokulundan sonra terk, abi hadi şu paraları sayalım der. Daha yaşlı olanı der ki, çok aptalsın be, bu kadar para oturup sayılır mı? Bu akşam zaten TV haberlerinde kaç para çaldığımızı öğreniriz diyor. Buna deneyim derler. Günümüzde deneyim kağıt diplomalardan çok daha önemlidir. Soyguncular bankadan kaçtıktan sonra şube müdürü şube şefine hemen polisi aramasını söyler. Şef der ki, ''Durun hele müdürüm, alacaklarını aldılar. Biz de bir 10 milyon daha alıp daha önce iç ettiğimiz 70 milyon dolara ekleyelim, ne dersiniz?'' Buna dalgıyı yakalamak derler. Berbat bir durumu kendi lehine çevirmektir bu. Müdür der ki ''Yahu her ay bir soygun olsa harika olurdu, ne eğlenirdik.'' Buna sıkıntılardan kurtulmak derler. Kişisel mutluluk işinden çok daha önemlidir. Akşam TV haberleri bankadan 100 milyon dolar çalındığını açıkladı. Çaldıkları paranın çok daha az olduğunu bilen soyguncular oturup saymışlar parayı. Tekrar tekrar saymışlar. Bakmışlar hepsi topu 20 milyon. Çok kızmışlar bu işe. Biz hayatımızı tehlikeye atıp 20 milyon çalabildik. Banka müdürü bir el hareketiyle 80 milyon götürdü. Galiba soyguncu olmak yerine doğru dürüst eğitim görmek daha iyiymiş. Bu bilgi altından daha değerlidir demektir. Banka müdürü çok mutludur. Özellikle bir süre önce borsada kaybettiklerinin geri alabildiği için buna fırsatları kullanmak derler. Kazanmak için risk almak gerekir. Sonuç olarak, bilgisiz bir deneyimin uzun soluklu olmayacağını, ancak bilgi ile tecrübenin birlikteliği en güçlü ve dayanıklı bir alaşım olduğunu bilmeli ve öncelikli olarak bilgi alt tabanlı işlerde deneyim sahibi olmak gerekir. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.